Selam Başak arkadaşlarım Şengülün Sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili Başaklar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir sizler için sevgili arkadaşlarım 2020 Ocak ayında Başak arkadaşlarımı neler bekliyor şöyle bir kahve tarot melek kartı bakımı yapacağım sizler için sevgili Başaklar bereketli Başaklarımı Ocak ayında yılın ilk ayında neler bekliyor tabi bunu yaparken sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım videolarımın altında linkler mevcut olacaktır o linkleri dikkate alın sevgili arkadaşlar çay falı aşk hayatınız evet sevgili bereketli başaklar hmm, Evet hangi burçlu şu an hatırlamıyorum Siz de onlar gibi çıkmışsınız burada direkt olarak gözüme o takıldı ama nazarla giriş yok nazarla bir giriş çıkmamış sevgili başaklar geçmişin sıkıntıları üzüntüleri haksızlığa mı uğradınız yanlış mı yapıldı alacağınız vardı da alacağınızı mı alamadınız hani o geçmişin çilesi sıkıntısını 2020'ye taşıyorsunuz benden söylemesi taşımamak lazım aslında 2009'u 2009'da bırakmak lazım ama olmuyor değil mi illaki sel gidiyor izi kalıyor adında e harfi olan arkadaşlar güzel haberler alacaksınız iş hayatıyla alakalı olabilir çünkü i harfi de çıkmış burada aşk hayatıyla da alakalı olabilir sizler tabi ocak ayında adında e harfi olan sevgili arkadaşlarım s'ler s'ler şeyler siz zaten daha öncesinde iş hayatında zirveyi yapmışsınız tamam süper ardından da e harfleri geliyor sevgili arkadaşlarım baya bir şanslısınız iyi iş hayatınız süper iyi gidiyor Hmm, güzel düşmanları da bastırıyorsunuz köpeğin üstüne resmen ağırlığı karanlık bir şeyi yatırmışsınız köpek kaçacak yer arıyor köpeğinde adında Y harfi var düşmanınızın yani düşmanı alt etmişsiniz iş hayatında haberiniz olsun sevgili başaklar güzel şöyle bir bakalım sadece dediğim gibi geçmişin bayağı bir olumsuzluğunu 2020'ye taşımış olan Sevgili başak arkadaşlarım var 3 ay sonrasında o sıkıntıları sizde atacaksınız geriye 2020'ye alıştığınız an bırakacaksınız geçmişi geçmişte en azından kalben bırakacaksınız sevgili başaklar evet şöyle bir başlayalım bakalım güzel iş hayatınız güzel sürprizli iletişimler halindesiniz başak arkadaşlar Ocak ayı içerisinde güzel doyum anlaşmalar güzel kötü yok kötü yok kötü çıkmamış en azından güzel sıkıntılar geçmişte kalmış ama bunu kalbimizde bugünlere taşımışız iki ay sonrasında da zaten bazı arkadaşlarım güzel yere doğru çıkış yapacaklar güzel birliktelikler var ortak nokta anlaşmaları var birileri elinizden tutacak sizin çok güzel maddi anlamda sıkıntısı olan arkadaşlarım olabilir ya da aşk anlamında anlaşmazlığınız mı var sevgili arkadaşlarım özellikle de cinsiyeti bayan olan kişiler cinsiyeti bayan ve adında da k harfi var bu bayanın tabi bir tane bayan mı bu elbette değil milyonlarca ben başa bakıyorum şu anda binlerce yüzlerce bir bayan bu adında k harfi var sevgili başaklar 2 ay sonrasında maddi sıkıntınız mı var iş hayatında problem mi var aşk hayatınızda mı problem var Bunları anladık yanı sıra kısmet mi bekliyorsunuz elinizden adında K harfi olan bayan tutup sizi feraha çıkaracak haberiniz olsun bayan yani aman Allah'ım çok güzel adında K harfi olan bayan yapacak bunu bayanlar yapacak sizin elinizden tutup sizi dipsiz kuyudan çekip alacak bundan hiç kuşkunuz olmasın 2-3 ay sonra olacak bu beklemediğiniz anda bir kısmet de yolunuza çıkabilir sevgili başaklar maddi durumu iyi bir bayandır çünkü kadın zirvede görülüyor sevgili arkadaşlarım yani bay olan başak arkadaşlarımıza söylüyorum ya da iş hayatımda sıkıntınız var da bayansınız size yardım edebilir elinizden tutuyor çok güzel harika adında B harfi olanlar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım siz de iş hayatında kariyerde güzel yere doğru gidiş yapacaksınız. Sıkıntıların bir da geride bırakmışsınız. Rahat olun daha da güzel yere doğru gideceksiniz. 2020 fena değil %50 size iyi gelecek. Bakın şimdi eğri oturacağız doğruyu konuşacağız. %50, %50 sizlere iyi gelecek. %50'niz biraz daha böyle umut içinde olacak. 2020 yılında genel olarak söylüyorum ama ben şu an tabii ki Ocak ayına bakıyorum evliler süper görünüyorsunuz sıkıntınız her neyse sabra almışsınız ya sabrediyorsunuz bekliyorsunuz karı koca bekliyorsunuz belki de kredi borcunuz var da onu ödensin diye ya sabır diyorsunuz güzel daha da sürprizler gelecek dayanışma var sevgililer sizler de birbirinize karşı gayet sahiplisiniz sahip çıkıyorsunuz eksler küsler harika güzel yalnız burada sıkıntı şu Ocak ayı içinde benim bereketli başaklarımın beklentiniz nedir? Ne bekliyorsunuz? Ocak ayı içinde ne bekliyorsunuz? Veya hayattan beklentin ne? Bu gerçekleşmiyor. Ocak ayında 30 günlük zamanda diyorum bakın. Burada biraz bir gözyaşı dökme durumları var. Bay bayan sevgili başak arkadaşlarımın. Biraz daha sabredin canlar ya. Daha tam olarak şu anda nerede çıkacağı belli değil bu. Şöyle bu Ocak ayını bir atlatın sevgili arkadaşlarım beklentiler pek karşılanmıyor onun dışında güzel başarılı haberler alacaksınız güzel haberler alacaksınız bazı sevgili başak arkadaşlara memnun olmadıkları iş hayatı olabilir aşk hayatı olabilir değiştirmek isteyeceksiniz rahat olun sağlığınız fena değil sağlık güzel sadece 3 kişiden biri biraz korku halinde sıkıntı halinde çıkmış sevgili başaklar korkmayın korkmayın korku yok efendim korku yapmıyoruz Tamam mı? Hadi bakalım. Enerjiniz de güzel sevgili arkadaşlarım. Memnun olmadığınız şeyleri zaten kökten sileceksiniz. Güzel ağaçlarınız belirmiş sizin. Ağaçlar kendini göstermiş fidan halinde. Adında B harfi, M harfi olan R harfi de aynı şekliyle. Ah benim sevgili başaklarım. B, M, R harfinde olan sevgili başaklar aslında sıkıntı yok. Yok sıkıntı hayatında. Çok fazla sıkıntı yok. Yani çözümsüz sıkıntı yok. Çözümsüz sıkıntı olmamasına rağmen çıkış yolun var. Çıkış yolunu görmüyorsun. Bu haftadaki arkadaşlarımıza söylüyorum. Tepe taklak olmuşsun burada. Aşağıya inineceksin. Tepe taklak olmuşsun da ama çevren açık güzel kardeşim. Olumsuz düşünüyorsun. Karamsar düşünüyorsun. Karamsar düşünme. Çıkışın var. ...ne diyeyim bilmiyorum ki... ...bu harfteki arkadaşlarım... ...L harfi sende aynı şekliyle... ...yapmayın bunu... ...tertemiz çevreniz... ...ya size yanlış yol gösterdiler... ...ya umutlarınız kırılmış sizin... Oysaki yok böyle bir şey... ...çıkışın var ya... ...şu yan tarafa geçtiğin takdirde... ...her şey rayında gidecek... ...her şey bu harfteki arkadaşlar... ...sizlere söylüyorum... ...her şey rayında gidecek... ...oysa ki bunu göremiyorsun... ...evren burada sana yol açmış... Bunu görmüyorsun, tepe taklaksın, çöpün içine indin ineceksin. Zaten genelde Başak Burcu'nda bu harfler çok sıkıntılı çıkıyor. Olumsuz bakıyorsun, hayata olumsuz bakıyorsun. Bakma, umutlarını yeşert lütfen. Yol var ya, karıncalar dizilmiş resmen. Rap rap rap yukarıya doğru çıkartacaklar sizi, murada getirecekler sizi. Evet, sevgili Başak arkadaşlarım, güzel bir şey, çok güzel bakın sizin geçmişteki hani tabii bu harftekileri bir kenara bıraktım diğer başak arkadaşlarıma söylüyorum hemen yan taraftaki geçmişe dair umutsuzluklar kırgınlık üzüntü sıkıntı her neyse bunları bir kenara bırakacaksınız sevgili arkadaşlar umutlar bakın murat ağaçlarınız tekrarında yeşermeye başlamış yani umutlar tekrar canlanacak çok fırsatlar yakalayacaksınız iş hayatıyla aşk hayatıyla alakalı mahkemeniz olabilir mahkemeyle alakalı mahkeme yollarından anlayan o işlere girmiş çıkmış bilen kişiler yolunuza çıkabilir bu sizin için bir fırsat olacaktır miras durumlarında bazı fırsatlar yakalayacaksınız sevgili başaklar güzel şeyler sizleri bekliyor Allah aşkına daha ne olsun çok güzel ve size şunu söyleyeyim hani sadece ocak ayı içerisinde değil genel olarak söylüyorum hani 12 yılın 12 ayın bir yıllık süreçte 12 ay sizin yolunuza aşk hayatıyla da alakalı olsa iş hayatıyla da alakalı olsa kaderinizdeki şeyler yolunuza çıkacak bir verim gelecek size Siz de kabuk değiştireceksiniz 2020 sizlere iyi gelecek sevgili arkadaşlar yani genel anlamda çok da kötü değil emin olun tamam bazı beklentileri karşılanmayacak olan bazı arkadaşlarım var zaten bir şeyler hadi deyince olmuyor şimdi 50 yaşındaki başak ile 20 yaşındaki Başak'ın kaderi bir olur mu? Olmaz. Niçin? 20 yaşındaki kardeşim daha yolun başında. 50 yaşındaki Başak kardeşim. Eleğini asmış duvara artık o bekliyor. Benim muradım gelsin diye bekliyor. Haksız mıyım Allah aşkına sevgili arkadaşlarım? İşte bu. Bu budur. Tamam. Hadi bakalım. 20 yaşında olan örneğin. Örnek veriyorum tabii ki. 20 yaşında olan Başak arkadaşım. Bir kaç yıl daha sabretmesi gerekiyor örneğin. İşte bu budur. Sevgili arkadaşlarım işte bu kaderiniz. Kaderinizdeki bir tesadüf. Kaderinizdeki şeyleri kendinize çekeceksiniz. Sevgili başaklar. iş hayatı, aşk hayatı veya sağlık hiç fark etmiyor. İşte bu değişim geliyor. Güzelliklere düşkünlük ve sizlerin kartı bu. Gördünüz mü bolluk bereket verim gelecek. Çok fırsatlar yakalayacaksınız canlar. İş hayatı. Çok güzel barışlar geliyor. Kabullenme geliyor. Şöyle size doğru çevireyim. Ve kadersel şans geliyor. Şans sevgili arkadaşlarım şans geliyor. Evet. Aşk hayatınız. Yolu çizdiniz. Zafere doğru gidiyorsunuz. Yardımlaşma haberler. Talipler. Sevgili başaklar da ne olsun Allah aşkına. Buyurun. Gözünüze birini kestirdiniz. Bekarsın. Yalnızsın örneğin başak. Gözüne birini kestirdin işte buyur karşılığını alacaksın evet cevabı alacaksın hedefi belirledin tamam ben buna teklif getireceğim getirin aşk hayatında teklifi karşı tarafta size evet cevabı verecektir yardım görmek demektir evliliğe evet demek demektir daha ne olsun sevgili arkadaşlarım iş hayatında da küslüklerde barışlar ortak nokta anlaşmaları şanslı yere doğru gitmekten söz eder kartımız Kader çarkımız daha ne olsun Ocak ayı için geçerlidir sevgili arkadaşlarım 12 ay için geçerli değildir benden söylemesi güzel şeyler de benim sevgili bereketli başaklarımı bekliyor gelelim sağlığa yıkılan kule tabii ki sizi hemencik de korkutmasın bu nedir kabuğu kırmak demektir iplerden kurtulalım gözlerden mi rahatsızsınız migreniniz mi var mide ağrınız mı var kalp ciğer sağlığı sağlık sorunlarınız mı var şu bandajlardan bir sıyrılın bir patlatın onları kopartın arayışa geçin bakın burada yolculuklar var sağlığınızla alakalı şehir dışı yurt dışı hastanelerine gidebilirsiniz sevgili arkadaşlarım sevgili başaklar sağlık arayışı için ebedi doyum için mutluluk için ne yapıyorsunuz sağlık arayışına geçeceksiniz hastane hastane gezeceksin sevgili başak kardeşim yenilenmek için yapacaksın bunu görüyorsunuz ben yıkılan kuleyi ağaca benzetiyorum ağaç patladı içindeki kurtlar dışarıya atıyor kendini ben ona benzetiyorum İşte bu ben patladım içimdeki mikropları dışarıya atıyorum hastane hastane dolaşıyorum derdimin çaresini arıyorum ilaçlarımı kullanıyorum gereken neyse yapıyorum beden sağlığımı ebedi doyumu elde ediyorum İşte bu budur tamam mı sevgili arkadaşlarım hadi bakalım sevgili ondan sonrasında da doyum bizdeşti iyi niyetli bir şekilde Oh otur evinde işinde gücünde sevgili başaklar güzel insanlar daha ne olsun Allah aşkına hadi bakalım Ocak ayı 30 günlük bir süreçtir affet diyor affet Kim affediyoruz artık yeni yıla mı girdiniz püs olduğunuz kırgın olduğunuz kişileri affedin gitsin diyor tabi ki meleğim bunu söylüyor başak burcu arkadaşlarım için yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini huzurunu yaşa diyor meleğim sevgili başak arkadaşlarım için geçmişi geçmişte bırakalım 2019 2019'da kalsın şöyle yeni günler yeni aylar yıllar sizlere doğru gelsin sevgili bereketli başak arkadaşlarım efendim bu açılımımızın sonuna geldik sevgili başak arkadaşlarım kapatmadan öncesinde Sizleri Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Buraya bekliyorum. Benim olduğum her yere ben maşak arkadaşlarıma bekliyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.